Kadına yönelik erkek şiddetini engelleyebilmek için İstanbul Sözleşmesi dünyada Türkiye'nin de imzaladığı ülkeler tarafından gündeme geldi. Ve yıllardır da yürürlükte ancak bu sözleşmeye yönelik son zamanlarda özellikle muhafazakar kesim tarafından eleştiriler yükseltilmeye ve hatta sözleşmeden Türkiye'nin imzasının daki gündeme getirilmeye çalışılıyor bu yönde iş dünyası da hareketlendi ve tepkileni dile getirdiler. Tıpkı kadının hareketinde olduğu gibi tsiat, Türk Kongresi gibi önde gelen iş dünyasının önde gelen dernekleri sözleşmeden asla ve asla çıkılmaması için açıklamada bulundular. Biz de işte kadınlar olarak kadın derneklerine de uzanalım. Acaba onlar neler söylüyorlar? Onların görüşlerini alalım istedik. Karşımda İzmir var. İzmir'e gidiyoruz sayesinde İzikat Başkanı Betül Sezgin bizimle birlikte. Merhaba Betül Hanım. Merhaba. Teşekkür ederim Kirey Hanım. Davet ettiğiniz için böyle önemli bir konuda benim de görüşümü aldığınız için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii İstanbul Sözleşmesi'nin e, gündeme getirilmesi, tartışılması dahi biz kadınları hakikaten rencide ediyor. Bu kadar kapandığı bir anlaşma şimdiye kadar herhalde yeryüzüne gelmemişti ve çünkü her detayı düşünen, her detayı e, çözümleyen, yapılması gerekenleri anlatan, e, resmen e, şiddetin son bulması için yol haritası çizen bir sözleşmeyi tartışıyor olmak, e, hakikaten e, adımların geri atılması yönünde ve kadınların e, yaşamsal haklarının ellerinden alınması yönünde çok kötü bir adım olur. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Hakla e, Hani aklın yolu birdir diyerek ee, ama e, iş kadınları olarak sizin derneğinizin izi katın ne düşündüğünü de merak ediyorum. Bütün bu tartışmalara e, olup biteni nasıl karşılıyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Evet yani biz e, İzmir iş Kadınları olarak e, basit üyesiyiz. Batı e, Sanayi İş İnsanları Derneği Federasyonu ve Türk Konfet üyesiyiz aynı zamanda. Evet. Üç hem federasyon hem konfederasyon da aynı şekilde düşünüyor. Yani içinde şiddet olan olaya karşı olan bir şeye biz nasıl karşı olabiliriz? Anlamsız bir tartışma. En önemli şey ev içi şiddet ve kadına olan şiddeti hayır denen bir sözleşme. Ben bunu anlıyorum. Maddelerini tek tek okudum. Başka arkadaşlarımız da okudu. Acaba başka bir şey yazıyor da biz mi farkında değiliz diye. Ama temel olarak kadının şiddeti özellikle ev içindeki şiddeti hatta kadınla birlikte çocuğa uygulanan oradaki şiddeti de içeren, tüm canlıları içine dahil eden yani yaşamsal anlamda çok güzel bir sözleşme olarak görüyorum. 11 Mayıs 2011'de ilk defa Türkiye tarafından imzalanmış zaten. Yani ve çok da güzel bir başlangıç. Hani bu geri çekilme kararını biz anlayamıyoruz. Bütün zaten dernek faaliyetlerimizi ve sürekli sosyal medyalarımızla da paylaşıyoruz. İktidarının doğru olmadığı konusunda. Ee, Türk Konfet de bu konuda çok güzel çalışmaları var. Basit çok güzel çalışmaları var. Biz elimizden geldiği kadar e, bunun yanlış anlaşıldığını, yani bu kararın yanlış olduğunun altını çiziyoruz. Bunu tam cümleyle alabilir miyim sizden? Hani... E... İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi, imzanın geri çekilmesi, şu şu nedenlerden ötürü ne yanlıştır, kesinlikle yapılmamalıdır diye tam cümle olarak alabilirsem, sosyal medyada da özellikle o kısımdan da paylaşmak isterim. Tabii, şöyle söyleyeyim. Kadına yönelik şiddetin ya da ev içinde uygulanan şiddetin bir sözleşmenin iptaliyle ilgili bir durum olamaz. Çünkü kadına yapılan şiddet zaten topluma yapılan şiddettir. Siz kadına bir şiddet uyguladığınız anda çocuğunuz da o şiddetin içinde, eşiniz de o şiddetin içinde, e, anneniz de, babanız da, kardeşiniz de o şiddetin içinde. Bir kadın eğer şiddet görüyorsa toplum şiddet görüyor. Sizin aynanız aslında kadınlar. Siz bunu bir sözleşmeyle e çok güzel anlatmışsınız ve buna da imzanızı atmışsınız. Sonra ne olduysa bundan vazgeçmişsiniz. Şimdi bu vazgeçmeyle ilgili biz kesinlikle yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz. Ama mutlaka geri adım atılmasını ve kadına şiddetin, ev içi şiddetin altında yatan başka bir şey olmadığını ve bunları, bunu da zaten e, imzayı geri alan kişilerin çok iyi bildiklerini düşünüyorum. Tabii mutlaka... Anlaşılma vardır diye düşünüyorum. İmza geri alma söz konusu değil. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme söz konusu değil. Sadece bu konular tartışılıyor. O yüzden de aman e, imza geri alındı falan diye. Evet, evet, evet, böyle bir şey söz evet, konusu doğru, değil. Sadece doğru, doğru. isimler tarafından bu iş kapıtılıyor ve bir açıkçası saldırı halinde devam edip gidiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin içinde bir madde var. Bu da dördüncü madde. Bu maddenin üçüncü bendindeki bir ifadeyi kendilerine dayanak olarak alıyorlar. Bu ifade de bentte bu şiddetin kimlere yönelik olduğunda bu e, korumadan yapılması gerektiği ifade ediyor. Yani e, hiçbir şekilde şey ayırmıyor. Cinsiyet ayırmıyor. Kadın erkek ayırmıyor. İçinde diyor ki cinsel yönelim. E, bu Hı -hı. cinsel yönelim ifadesi nedeniyle aslında fırtına koparılıyor. Niye? Cinsel yönelimle kastedilen LGBT bireyler. Efendim LGBT LGBT bireyler de mi korumaya alınacak? Ne evet. kadar güzel gurur duysunlar. Kıyamet koparılıyor. Siz ne dersiniz? Yani ben e, hiçbir e, insanı ya da canlıyı ayırmak istemiyorum. Yani bu engelli olur, bu mülteci olur, bu LGBT'li olur, bu herhangi bir kişi olur. Yani insanların sadece cinsel tercihleri yönünden şiddet mi görecekler? Böyle bir şeyi hani hiç kimse kabul edemez zaten. Ben kesinlikle kişisel olarak tabii ki söylüyorum bunu. Kesinlikle hiçbir canlının e, insan haklarından maruz kal kalmaması gerektiğini, hiçbir şekilde e, şiddete maruz kalmaması gerektiğini savunan bir insanım. Çok güzel yazılmış. Ne güzel, altına da imzanızı atmışsınız zaten. O kadar da güzel ki, hani tüm dünya e, bunun içinde ve tüm dünya bunu kabul ederken e, imzacılardan bahsediyorum. Siz de evet evetlemişsiniz. Ben bir insanın cinsel söylemi, cinsel eylemi, Beni ilgilendirmez ki. Beni ilgilendir, ilgilendiren kısım beni ilgilendirir zaten. Başkasını ilgilendirmez. Yani siz e, dini, dili, ırkı, işte rengi, cinsel e, e, e, e, e, e, eylemi ya da işte kadın, erkek, bunu ayırt ederseniz o zaman nasıl insan haklarından bahsederiz ki? Biz bunların hiçbirisiyle ilgilenmememiz lazım ki o zaman doğru kararları verelim. Yani siz bir şeyi eğer bir taraf olarak bakarsanız o zaman karar veremezsiniz. Önce tarafı neden adalette göz bağlı? O göz bağlı olmasının bir sebebi var. Çünkü ben senin kim olduğunu, rengini, dilini, ırkını ilgilenmiyorum. Sadece olaya bakıyorum diyor. E, olaya bakıyorsan sen de bununla ilgilenmemen lazım. Yani LGBT olmuş, işte mülteci olmuş, zenci olmuş, beyaz olmuş, uzun olmuş, kısa olmuş, kadın olmuş, erkek olmuş. Bir önemi yok. Önemli olan canlı olması. Neden hayvan haklarından bahsediliyor? Neden yaşam haklarından bahsediliyor? Canlı olduğu için. Onlara e, hayata fırsat vermeleri için. Neden yaşatır İstanbul Sözleşmesi deniyor? Çünkü gerçekten yaşatıyor. Çünkü kadının beyanını esas kabul ediyor. Hiçbir kadın çok zor durumda kalmadığı sürece bir başkası için bunu söyleyemez. Öncelikle zaten konunun muhatapları biziz. Konunun muhatapları başkası değil ki. Bizlere sorulmadan nasıl böyle bir şeye evet, hayır ya da şöyle böyle diyebilirler? Muhatap biziz. Kim bunun sıkıntısını çekiyorsa önce onları uzatırsınız. Siz ne düşünüyorsunuz dersiniz. Hangi kadın durduk yerde bir başkasının üzerine bir sorun atsın ki? Yani mutlaka vardır. İnsan, i̇nsanız erkek yapmıyor mu? Yani sıf kadın mı yapıyor bunu? Mutlaka vardır. Ama onu da hukuk ayıracak onu siz bir sözleşmenin içinde madde koyarak geneli nasıl yargı, yargılarsınız? Bu hiç kimsenin haddi değil. Bana bana şiddet uygulanıyor. Onu sen şey yapamazsın, gelemezsin. Onu ancak hukuk yargılar. Ben bir şey uyguluyorsa bana, birisi şiddet uyguluyorsa, ben de bunu gidip mahkemeye gidiyorsam, ya da karakola gidiyorsam, kolluk kuvvetine gidiyorsam ya olur böyle şeyler eşle ko koca arasında deyip eve beni gönderemezsin. Demek ki benim bir sıkıntım var ki karakola kadar gitmişim. Öyle kolay mı karakola gitmek? Evde herkes tartışabilir, herkes kavga edebilir ama karakola gidiyorsanız mutlaka bir şey olmuştur. Mutlaka olay başka yere gitmiştir. Tabii bir de şu durum var. Anayasada hepimiz eşitiz. Anayasa der ki bu topraklar üzerinde yaşayan her vatandaş, her kişi bu ülkenin vatandaşı ve eşit haklara sahiptir. O zaman anayasaya da aykırı davranılmış oluyor. Öyle değil mi? Yani siz LGBT artı bireyleri bu şiddete karşı olan sözleşmenin içinden sırf bu nedenden ötürü bu sözleşmeyi iptal ettiğinde diyorsunuz ki bana ne kardeşim anayasa mahkemesinin eşitlik kararını dinlemiyorum. LGBT bireyler eşit değildir. Onları şiddet görebilirler. Şiddet görebilirler. Değil mi? Yani biraz da o anlama gelmiyor mu? Bana öyle geliyor birazcık. Yani sonuçta onun karar mercisi siz değilsiniz. Siz e, devlet olarak anayasa olarak artık oradaki karar mercisi olarak herkese adil davranmak zorundasınız. Herkese eşit görmek zorundasınız. Yani diline, ırkına başka bir şeyine bakıp göremezsiniz. Böyle bir şey olamaz. Herkes eşit olacak. Sizin gözleriniz kapalı olacak. Siz kararınızı o şekilde vereceksiniz. Kişilerin Cinsel eğilimleri ya da başka bir şeyleri hiç kimse ilgilendirmez. O iki kişi arasındaki eğlendir. Nasıl istiyorsa onu yapabilir. Kimseyi ilgilendiren bir durum değil. Ama ben tercih değilse ben uzaklaşırım o. Ama siz farklı bir şekilde adalet önüne çıkıyorsunuz. eşit olmak zorundasınız. Adil olmak zorundasınız. Bunun tartışması bile olamaz. Yani neyi tartışıldığını bile anlamıyorum. Günlerdir tartışıyorlar bir şey ama yani bir türlü... Adapte aile hayatının bozulmasından bahsediyorlar. Aile hayatı zaten şiddetle bozuluyor. E, yapılan hareketlerden dolayı sağlıklı nesiller yetişmiyor. O sağlıklı yetişmeyen nesiller tekrar dönüyor ve e, o kısır döngü e, sizin toplumsal yapınızı bozuyor. E, siz eğer doğru yetiştirirseniz ve bahsedilen konuların, Okul, okullara, müfredatlara girmesini sağlarsanız o zaman önemli bir adım atılacak. Siz toplumsal cinsiyet eşitliğini e, nasıl bir gözle görüyorsunuz? Gördüğünüz şey, herkesin eşit olması. Biz İzikad olarak bir proje yaptık ve o projede e, kız çocuklarının e, okulları kız çocukları yönetiyor başlığı altında da bir küçük bir çalışma e, atölyemiz vardı. Orada e, erkek çocuklarıyla kız çocuklarını bir araya getirdik ve Erkek çocuklarına daha çok bir oyun oynadık. Erkek çocuklara daha çok hak verdik. Kız çocuklarına o hakları vermedik. Kızlar e, tabii şaşırdılar ama seslerini çıkartmadılar. Erkekler itiraz ettiler. Neden dediler böyle yaptınız? Dedik sen erkeksin. Sen erkektin. Yapabilirsin, alabilirsin. Hayır dediler. Biz her şeyi eşit yaptık. Neden erkek diye bana fazla veriyorsunuz ki dediler. Yani ilkokul çağındaki çocuklar bunun çok farkında değiller büyüdükçe, toplum baskısını gördükçe konu başka yerlere gidiyor. Ama siz okullarda bunu müfredat olarak koyarsanız bir bakışı oralardan başlatırsanız onların çocuklarına bakışı da farklı olacak. İşte çalışan kadına farklı bakmak ya da işte kadının özgüvenliği yıkmak ya da işte kadına şiddet uygulamak. Yani bir kere dövdü bir şey olmaz, bir kere vurdu bir şey olmaz demekle sorunu çözemezsiniz. Yani siz şiddeti Sadece bu fiziksel şiddet olarak da değil. Yani ekonomik şiddeti var, bunun sözlü şiddeti var, davranış şiddeti var. Siz bunu yaptığınız sürece yani kendi çocuklarımızdan yola çıkalım. Siz ne kadar şiddet uyguladığınızda o kadar tepkili yaklaşıyor ve olay kısır döndürüyor. Ama siz doğru bilinçli yaklaştığınızda doğru bilinçli bireyler yetiştiriyorsunuz. Devletlerin de yapması gereken bu. Yani nasıl bir çocuğun anneye babaya ihtiyacı varsa toplumun da kadına ve erkeğe ihtiyacı var. İkisi birbirinden ayrılabilir mi? Anahtar ve kilit gibiler. Yani birbirinden ayrılmaların tek başına bir anlamı yok. Ancak bir araya geldiklerinde bir anlam ifade ediyor. Bir anlattır kadın? Peki İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye imzasızını çekerse ne olur? Yazık olur. Yazık olur. Yazık olur. Çünkü çekmemesi gerekir. Böyle bir karar alacaklarını zannetmiyorum. Şu anda bir kargaşa halinde ortam. Top, toplum kaybeder. Yani o kadının kaybedeceği falan bir, bir durum değil. Kadın Zaten her türlü kendini toparlar. Ama toplum kaybeder. İnanın toplum kaybeder. Çünkü kadın demek, bir kadını yetiştirmek, toplumu yetiştirmek demek. Çünkü siz ne kadar bilinçli olursanız çocuğunuza o bilinci aşılıyorsunuz. Ama ne kadar ürket olursanız çocuğunuzu o tarz yetiştirip onu da güvensiz yetiştiriyorsunuz. Çünkü e, eğer kadınlar e, sağlıklı nesiller yetiştirmezlerse, tabii bu kadın erkek, yani anne ve babadan bahsediyorum, yetiştirmezlerse toplum zaten kaybeder. O yüzden İstanbul Sözleşmesi'ni, imzadan çekilmesi demek, toplumu kaybetmesi demektir diye düşünüyorum. Peki İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmezse ve İstanbul Sözleşmesi ki o maddeler kelimenin tam anlamıyla her madde uygulanırsa ne olur? İstanbul Sözleşmesi bize ne getiriyor? Duyamıyorum sizi... ama. İşte, sorumu diyebiliriz mi? Tekrarlayayım istersen. E, yani, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye imzasını çekmezse ne olur? Ve İstanbul Sözleşmesi'nin her maddesi şahane bir şekilde uygulanırsa ne olur? İstanbul Sözleşmesi Türkiye'ye ne kazandırır? E, toplum çok yükselir bence. Yani şu anda e, bir takım şeyleri e, yapmakta daha özgür olanlar biraz daha kontrollü olurlar ve bu zaman içinde de yerini bulur. Tabi hemen pat diye olacak şeyler değil bunlar, zamanla olacak. Ama eğitimin ta ilkokuldan başladığı, ana sınıflarından başladığı bir e, müfredatla sonra bunun e, topluma yayılmasıyla e, özel sektör ya da devlet sektörü kamu demeden bütün herkesin eşit koşullarda hiçbir e, kadın erkek ayrımı olmadan çalışabilmesi. Yani insan hakları bu kadar hani şey değil ki, insan olarak yaşamayı anlatan bir şey olur ki bence dünyaya da örnek olur. Biraz belki de bundan korkuluyor. Yani Türkiye şu anda bu tarz bir sözleşmeyi imzaladığında emin olun dünyaya örnek olacak bir ülke olacaktır. Çünkü çok alt sıralardayız. Şu anda imza olarak sanırım Birinciyiz Avrupa ve Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da Doğu'da ama uygulayıcı olarak neredeyiz? İlkimiz imzalandı 2011 yılında hemen şey düşmüş o kadına olan şiddet düşmüş. Ondan sonra uygulamalardaki sıkıntılardan dolayı tekrar yükselmiş. Demek ki uygulama ile ilgili sıkıntımız var. Demek ki o maddelerin her birini tek tek okuyup iyice özümseyip ondan sonra kararları vermek lazım ki. Maddeler o kadar e, normal maddeler ki işte e, eşitliğin işte, e, kadın ve erkekle eşit olması, aşağılayıcı e, içerikler içermemesi, işte birbiriyle iletişim içinde olması gibi çok insani duygular, insanca hareketler. O yüzden eğer bunu e, hem imza, e, imzaya geri çekip hem de her maddesi kendi içinde uygulanırsa, bence Türkiye toplu örnek olur diye düşünüyorum. İmzayı çekmeden diye düzeltelim. Aslında eğer evet, çekmeden doğru. Yani ihtiyacımız olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek değil, İstanbul Sözleşmesi'ndeki her maddeyi hiçbir şekilde ihmal etmeden hayata geçirmek olmalı. Kesinlikle. Hiçbir hiçbir maddeyi atlamadan her biri üzerinde çalışılıp, ona göre fikirlerini anlatıp tüm toplumada bunun aşılamak çok büyük bir örnek olacaktır diye düşünüyorum diğer toplumlarda ve bu hızlıca yapılmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İzmir İş Kadınları Derneği Kat Başkanı Betül Sezgin bizimle birlikte izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.